Selamlar arkadaşlar, Finalda hoş geldiniz. Bugün sizlerle Vampire, The Masquerade serimizin tam 9. bölümüyle karşınızdayız. Diyeceğim ki arkadaşlar, maalesef bu bölümlük sadece ben varım. Ee, bir tane anıl'la beraber bir kayıt aldık ancak sıkıntı çıktığı için onu bir daha tekrar meşgul etmek istemedim. Bu arada bir süredir video atamadım. Gözüm şişkin de biraz belki fark ediyorsanız hala daha şişkin. Ancak şimdi artık o kadar değil böyle sizin karşınıza böyle dayak yemiş gibi çıkmak istemediğim için. <gülüyor> Öyle biraz bir süre ara verdim arkadaşlar. Şimdi ise kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. En son buradaki abimizle de Savatların mekanını bombalamıştık. Yardımıyla daha doğrusu diyelim. Ve ardından yeni görevlerimize akmak için bir yerlere gidecektik. Ama mahalle tam bir panayır ya. Burayı açabilir miyiz ki acaba? Açamayız. Şimdi hemen... Öncelikle abiler şöyle bir... Karakter kağıdımızı açalım. 5 deneyim puanımız var. Çok güzel. Üfff 20 istiyor be. Aa 20 de değer buna var ya. Bir şey diyeyim mi? Farklı bir şeyler ilerletelim arkadaşlar. Mesela karizmamızı bir derece daha fazla ilerletelim. Aaa bir puan kaldı. Sekiz puan istiyor bir sonraki için. Tamam. Tamam. Tamam abi olsun o da olsun. Evet. Bunlar görevlerimizdi. En son kurt adam kanını LaCoreX'e posta aldım. Bir süre sonra e-postanı ve posta kodunu ödülün için kontrol et. Bakalım. Avcı avlamak Nox isimli vampir. Evet abi. ya. Hmm, yapacağımız birkaç bir şey var. Öncelikle abiler şu şeyle başlayalım. Bir kontrol edelim bakalım, postamıza bir şeyler gelmiş mi. Evet, hızlıca buradan evimize geçeceğiz şimdi bakalım. Bu arada bir yerde fırsat bulup beslenebilirsek de güzel olur aslında. Mesela bunlardan birini... ...ayarlayabilir miyiz ki? Direkt yanına yaklaştığımız gibi, çıllık atarımı bastı yani. Ne oluyor? Abi sen şu ıssız sokağa biraz daha girse ne diyeceğim de burada gerçi birileri daha varmış. Bu lan vampir mi? Huh. Biz takip ediyorlar lan bildiğin. Neyse. Şimdi buradan nasıl çıkıyorduk? Şöyle gidelim. Evet gördüğünüz üzere abiler mekanımızın yakınlarına doğru bir geldik. Şimdi kontrol edelim ve 150 dolar. <gülüyor> Al gitsin abi. Harika. Gazette'de yeni bir haber, bir şeyler var mı bakalım. Şokadan Davy Jones. Yetkililer gizemli gemiyi karantinaya aldı. Hmm. E postamızı da kontrol edelim. Pup pup Eee Altı Başarıyla tamamlandı Hiyaaf <gülüyor> Ay kim bize böyle hitap ediyor <gülüyor> Neyse artık Prens'ten mesajımız gelmiş Kurtadam kanı konusundaki yardımların için minnettarız Aynıs Almadıysan henüz herhalde ödemeyi posta kutusunda bulabilirsin. Tamam. Ha Y ile birleşmiş biraz. Güzel. İlk hamle. İlk hamle ne ne? Beyaz çah piyonunu korumak için hareket etti. Piyon biz mi oluyoruz lan? Bir arkadaş. Güzel. İyi tamam. Kapat. Kapat. Bu arada çeviriyi yapanların hakkını vermek lazım arkadaşlar. Gerçekten güzel yapmışlar. Hala daha bir o kadar görevimiz var arkadaşlar. Asyalı vampir. Diyorum ki arkadaşlar bir patlayıcı başlangıçla ilgili görevimizi tamamlayalım. Gidelim ve raporumuzu verelim. Şehir merkezine gidecekmişiz şimdilik. Neyse ki Anıl sağsun bana şehir merkezine nasıl gideceğimizi öğretmişti. Tabi ben bunu ne kadar hatırlıyorum acaba? Ah, ben senmek hey, istiyorum. Bunu sen de biliyorsun. Bir kan dolduralım. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> 50 dolar mı? 50 dolar ne? Hırsız. Abi ya, şu kadarcık bir derece kan için. Evet arkadaşlar, oyunun eee <gülüyor> girmesi sonucunda Görevi geriye almak durumunda kaldım, yani kaydımızı geri almak durumunda kaldım. Ancak hey, 50 dolarımızı kurtardık. Bu da bir şey. Ayabı kalsın ya. Yani sokak arasında birisini bulur yerim onu. Ve. Ve taksimiz abiler. E ee, arkadaşlar bazen sadece kan bulamaz ve göreve hızlıca gitmek istersiniz. Sadece sür. Buradan uzaklara. ve Santa Monica. Şehir merkezimiz. Tıklayalım ve gidelim. Uf. Lan! Lan! Lan! Ben yemezdim bunu. <gülüyor> <gülüyor> İyiymiş, tamam. Güzel. Hoş karşılandık. Ne güzel bu şehir. Hadi kurtalım mı? Ayıp olmuyor mu birader? Ayıp olmuyor mu birader? yanıma kalacağını sanmıştım. Yapma <gülüyor> ya. <gülüyor> Abi dişlerimi ne yapacaksınız? <gülüyor> Rahatsız yaratıklar. <gülüyor> Güzel. Açık kafadan vurulunca bunlar öyle şey olmuyordu. Leave. <gülüyor> Oh, Three of us. What are you do? Shoot us. This ain't over. We'll find you. Yalnız abimiz orada you el bombası gösterdi. Rodriguez. You're both dead. nobody messes with a lives. Keep moving. Harbi, daha ne öyle gibi görünüyor? Good effort. <gülüyor> <gülüyor> abi <gülüyor> boyun yeni versiyonunu oynamak için savursuz oluyorum <gülüyor> ya. ne <Abi, gülüyor> Eskisi bu kadar iyiyse... yenisi abi lütfen güzel çıksın. Yardımın için teşekkürler. Yardımına ihtiyacım yoktu. Yok abi, biz suina gidelim. Should have mor <gülüyor> Bu abimiz. <gülüyor> Hatırlatmalıyım ki bizi e, dönüştüren e, kadınla beraber öldürecekken böyle itiraz eden abimiz. Yani bir derece ona ikinci defa hayatımızı borçluyuz. Onları halledebilirdim bunu unutmayacağım. Bunu ben yaparım. İğнич bir karşılaşma oldu bu abile. Evet, yeni şehrimizde böyle görüyorsunuz abiler. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, biliyorsunuz birkaç seferdir kanala Cyberpunk yüklüyorum. RPG'siyle bizi heyecandan e, beklemekten delirten bir oyundu. Bir yandan da şöyle şehrimize gezelim ve yeni yerleri, mekanları görelim abiler. Ancak hani Cyberpunk oynadıkça şunu fark ettim. Kesinlikle oyun. <gülüyor> Bunlarla lan uzaylı gibi. Ee, bahsedildiği gibi bir RPG oyunu değil abi. Hatta RPG oyunu da denilebilir mi bilmiyorum. Ee, size söyleyeyim. Eğer canınız böyle RPG istiyorsa ve RPG için Cyberpunk diyorsanız kesinlikle abi Vampire The Masquerade Bloodlines çok daha iyi bir RPG oyunu Cyberpunk'a göre çok çok daha iyi bir oyun. Daha oyunun çok başındayız. Neredeyse hiçbir şey görmedik belki ama. Ee, ne denir? Oyunun RPG'si hani bu gördüğüm kısımla bile beni çok daha fazlasıyla kendine çekmeyi başardı. Ya yani bu, bu arada Cyberpunk kötü bir oyun demek istemiyorum. Aklınızda sakın yanlış bir şey canlanmasın. Cyberpunk da çok güzel bir oyun. Sorunsuz çalışan bilgisayarlar için güzel bir oyun diyelim. Ancak hani RPG oyunu mu? O size istediğiniz RPG arayışını veriyor mu arkadaşlar? Hayır vermiyor. Dedim bir ihtimal belki buralarda şey buluruz. Yalnız birini bulur, içeriz. O da olmadı. RPG savı kesin ve muskrate bunu yıllar öncesinden en iyi haliyle yapmış yani cyberpunk'ın iddia ettiği her şeyi bloodlines yapmış abiler. Umarım bunu ikinci oyunda da görürüz. The last round. Ah, bu arada bir yandan da abiyle konuştuğumuz yere geldik. Güzel, yararlanalım bundan. Oo baş. Burada bana kanunu vermek isteyen birileri çıkar mı? Konuşur musun? Konuşur musun? Hayır mı? Sen nesin abi? Ay gülmekten yıkıldım. <gülüyor> Night Dragons buralardamız. Shadow incinmiş gururunu bulman için <gülüyor> ayak işlerine yollamadan önce git ve Nice'ı getir. Eğer gözümün önünden çekilmezsen Anark seninkini parçalayacağım. Anark. Bunlar galiba kendilerini Anark diyorlar anladığım kadarıyla. Her neyse işte. Kendimi yormama bile değmezsin hadi eyvallah diyebiliyormuşuz. biliyormuşuz. Hani Cyber Park'ta sadece iki, şey, iki şık var ya. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. iki şık da hiçbir şeyi değiştirmiyor bu arada. Neyse. Oyun boyunca yaptığınız hiçbir kararın, Cyberpunk'ta bir önemi yok abiler. Bir Bloodlines kesinlikle değil. Allah, Bu abi biraz... Şey geldi, bizde biraz sert girelim. Bir dedik. Lan yeni Vampir olmamıza rağmen bayağı bir atarlıyız he. Evet, evet. peki. Bir çeviri hatası. Vaktim varsa iki lafın belini kıralım ha. Dediğim gibi Nines'i görmem gerek. <gülüyor> <gülüyor> İznini <gülüyor> istedim <adayım. gülüyor> Abi yıkıçakta kızdırmak istemiyorum. Uu orada bayağı sağlam malzeme var gibi bu arada. biz bir sprey. konuşalım. Abi adam ya, bu adamın gerçekten çok sevdiğim bir karakter. <gülüyor> Abdullah'ın soruldu. Pek etmedim. Abi abi öyle oldu ya. Öyle de diyebilirsin evet. It's usually the way the diyorsun diyor. Politika mı? Nice rastladım. Sorularım var, bir sürü soru. Sağ olacak. Nice rastladım dedim. Ya, a öyle oldu. Savaşmamızı mı istiyordu? Nasıl oluyor da Bala yardım ediyor? Sence Sabat beni nasıl buldu? Ay, Sabat abi bizi nasıl buldu? Ben İzmir'e gittiğimizi sanmıyordum resen üstünde Neyden sence bu mümkün mü? Harbiden izleniyorduk da bir ara sokak köşesine döndük. Vampirin biri yok oldu gitti yani. Oğlum busu bir güç bu orda. Kimse bu kadar yakından izleyecek, nereye gittiğini falan bilebilir ki. Arada onlar yalnız neden sabahtan yalnızsınız? there <gülüyor> Sanırım bunu ona söylemezdim. <gülüyor> Saç neden sana ondan daha... Ay kesinlikle prenslerse bu adama daha fazla güveniyorum biri ya. ve <gülüyor> <buna kelebalik> <gülüyor> Onun kurallarına uymuyor musun? Tamam ama neden ben? Belki de bana inandı ve bu işi yapabileceğimi bildiği içindir. <gülüyor> Vay, yok. Tamam ama neden ben acıyan harbiden? Ay, right harbiden götürürler daha adam. Resmen bizi dönüştüren kadının kellesini aldı gitti. Nines nasıl bir fark yarattı? bullshit cameral law you got to before you sire anyone Vampire population control Fast crap want to look like the strong leader upholding the law peki neden hala burada duruyorum Bir ah here i never answered no man in life I oh, sure shit ain't taking order from a vampire with a suit and a funny name. And when I die again, the devil's gonna have to cut me a deal if he wants my ass. Besides, I never trust anybody with an accident, eh? <gülüyor> <gülüyor> şey, hala. <gülüyor> <gülüyor> Çek X olan bir lan sağ güvenmem. relations, man. Calculated risk. born in a poor boy. When 9's called him out, LaCroix realized it was time to show a carefully measured dose of Camarilla compassion. Haklı ilişkiler seviyor musun? Jacky Glears, korkmuyor mu? Onun patron olduğunu sanıyordum. <gülüyor> 2 diyelim. LaCroix the boss in, Camarilla in L.A. That's it. <gülüyor> is the boss. <gülüyor> That's rich. <gülüyor> Ha, bayağı rahat. Entrika Los bir parçası değil misin? Evet, sanırım ondan da palyon işlerden sarımlı olduğunu söyleyebilirim. İki diyelim. free living vampires, onlar, show so we'll Özgür yaşayan <gülüyor> herkes kim işe yaramıyor mu? Birkaç sorunum daha var. Herkes kim? <gülüyor> Özgür yaşayanlar anarkistmiş. <gülüyor> Bana anarklardan bahset. <gülüyor> Li Denis kim? Nice Mouse sizi kurtaran adam mı? Ne zamandır var? Bir merak <gülüyor> ettim oradan gelelim. <gülüyor> o zavatti bunlarla iç geçmişi bilmek güzel. B nasıl kazanabilirsiniz ki? Belki réalcalar largest seeingdu 분위hey için wise Okey. serves here fine. Three here. One,すごい. Yes. whole thing. This shit thing. pli Varmadı <gülüyor> değiller bence de. workless, though, but they're <gülüyor> oh, geldi. Yeah, they the Camarilla, but they suck when it comes to execution. The are in the same business as the Sabat have a little longer chain, but they're slaves all the same. Hmm. Aa, abi bilgiler için çok teşekkürler ya. <gülüyor> bu arada bu abiyle görüşmek, konuşmak istiyordum. Konuşabilmemiz gerçekten iyi oldu. Şimdi ise Nines'e gidelim. Konuşabiliyor muyum sen? Hey, Sabah seni burayı mı sürükledi entrikacı? Neden bahsediyorsun? Neden soruyorsun senin derdine? <gülüyor> Aaaa direkt entrikacı diye giriş mi olur? Neden bahsediyorsun? Her nine, Likoy, Likoy fazla fazla alırıcı, Jack Bu arada şu gözüm biraz kapalı duruyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz şişik, fazla bilgisayar başında durmaktan dolayı hastalandım. <gülüyor> yani, kusura bakmayın. ne demek yine. Bunu kendim halledebilirdim. Senin derdin ne? <gülüyor> <gülüyor> Senin sinirlendirecek bir şey mi yaptı realms negotiating? Fark ettim. Pelerin nedir? Sen <gülüyor> <Kate gülüyor> de ne yapıyoruz? The ones Kendi kaderimi kendim yazarım. That's real. Let me put it in perspective for you. The Camarilla claims every kindred's part of the organization, regardless. You do something they don't like, well, you're Camarilla, so you get punished under their laws, like it or not. Aydınlatıcı. Ah, böyle tepesatmış bir Hadi canım sende, bazıka falan mı işte sen? Laker bilmem ama nice Aram'da bir sorun yok. Yani bence de yok. Ve başka şeydi. Maybe I misjudge Zeus on saying. Veba taşıyıcısı mı? That doesn't care who they feed, Yeah, I know what you're thinking. We can't get sick the kind can. And that feed on start spreading disease. And get sick, CDC's in town as we Peki bunların birinden nasıl kurtulursun? Anark sorunlabiliriz ya. Bu kadar saray şaslar bir bir. Ablanın oyuna gitmek lazım. If someone puts together two and bana yardım etmişti. Neden nereden başlasam ki? Yapacağım ama sadece sıkıldığım için. Anarklar ortalığı dağıtıyor ve sanırım toplayan ben olmalıyım. <gülüyor> Hayır. Bunu düşüneceğim ancak öncesinde bir sorum daha var. Bir abi, bir en uygunu gibi duruyor. One of our boys, goals. Name's Paul. Lives nearby in the Skylon Apartments. Been a stranger lately. Looked like death last time he was here. Said he didn't get bit, but maybe you can get more info out of him. Gidip kontrol edelim köleler neden hep köleler olmalı ki tamam müsait olduğumda kontrol ederim umarım bu adam dürüsttür. demek zorunda kalırsam çok yazık olur. Wait, if Paul's not talking, you might want to start questioning the homeless pop. So many have been dying lately that it takes the city a few days to pick up the bodies. Oh, oh, güzel iyi bir şey yakaladık. Hemen söyleyip sözler ama şaka aldım sen. Amma da komikmiş. Belki ben hallederiz. Harga'ya gitmeden önce bir sorum var. Yeah. Bana Nice'dan bahset. ya da sonra. Anarx Ho Chi Minh L.A. Bu grup da biraz tehlikeli geldi sadece. Olay hayatımı boşluyormuş sanırım. Şimdiye kadar taşıdığım en düzgün insanlardan biri. 1 bir, 1 bir. Bana gülümseyen Şek'ten bahset. Gülümseyen Şek ne harbiden ya. Bir dakika bahsetsen. Ha. Ha, Jack bizim Jack galiba. Say, hiçbir fikrim yoktur. Jack tanıştığım en insanlardan biri. Heheheheh. He's been around a long time. He used to be a pirate so the rumor <gülüyor> goes. Talk to Jack. He's never <gülüyor> short on chat. Hıh, sarım daha vardı. Belki gider yaparım, tamam. <gülüyor> Entgrance rümlesi hakkındaki düşüncelerin nedir? Zaten bunu öğrendik. Aide Bir evastık yalnızlık. bu. andıysın ha sonra görüşürüz. Ya yeah. Şu anda bir şey yok izininle deyip ayrılalım. Göçürüz abla. Senden aldığım görevi yerine getireceğim. Ya bu da bizi kurtaran ağrımız. Şurada... bu söylerken anlatayım. Ve <bile> yaptın. <gülüyor> Devam et. yaptım. Buna rap yapmak bir <konuşan. gülüyor> They operate a lot like a pyramid scheme. There's a bunch of these old timers at the top with God only knows what plots in mind. They lose their power, they die. They sired more to carry out their plans. And looking for a little power, then those kindred sired for their own schemes and so on and on and on. It hurts my head just thinking about the mess. And it works out to this Only a few people at the top having real power. Whoa. Whoa. Sen entrikacılar Zümresi'nin bir parçası değil misin? Frans entrikacılar Zümresi'nin lideri değil mi? Bunlar gerçekten ilginç, Nines. Ama gerçekten gitmem gerek. Artık gidebilir İki 2-2 LeCroy? Shit. McCroy just the guy who and wheeled and deald his way into becoming king son of a bitch of all the local Camarilla. Him and any of the that sided with the Cam power here. They'll get what's due. Biri de bir de debisoruca. I'ms fighting words, newbie. But you're young and stupid, so I won't make an example of you. See, the Camarilla claims all of us are members, even if we don't want to be. Which is, of course, the biggest little horseshit a man ever heard. And they're in no the way, way of this world during the depression. bunch of old rich bastards screwed the country. But did they suffer? No, the little people suffered. You can't trust the people at the top. The world would be a better place without them. All you can do is get a group of people together who aren't assholes. Find a place to put your feet up and make some examples of the quote unquote elite to keep the rest the hell out. everyone's an equal here. The same thing this country used to be about. That's what LA has been. An anarch free state. Oo... Al şehir kurmaya çalışıyorsunuz. Özgün eyaletimi. Camarilla was kicked out on their ass a long time ago. Wee the Anarchs, didn't want to play the politics anymore. Now LeCroy and Crew pop in like they never left. Uh-uh. No goddamn way. Their lies don't apply to us. Marjushulaflar öyle diyorsun ama beni döüştüreni yediler yani. Abi üçü dersen beni dövermiş gibi hissettim. Üçüncü acılar görüşmeyi denedin mi? Tamam. Görünüşe bakılırsa sana <senden> narkların birazısı. Alaklar <gülüyor> temel boşvas, sakak döşüşümüzsa gerçekten acıtıyor değil mi? Ah bunu derse ölürüm ben. No such thing. Bir, bir dedik. Don't throw those kind of words around, Lightning. You're risking a beatdown. I fought to keep L.A. free since I was embraced. A long time later, I'm one of the only ones left that hasn't bitted or switched sides. The most veteran soldier on the battlefield. Here's what I tell all the new blood. One, you get careless, that blood will make you into a monster. If you rampage around here, you get put down. Two, don't kill when you feed. Daha demek ki In this city, Da demek bizi kurtarmasına galiba. Bana dövüşmeyi öğretir misin? Tüm yardımın için teşekkürler. Nines. LA is the school of hard knocks, so keep your friends close and your enemies in a barbecue pit. Barbecue Don't give that son of a bitch the time of night. I got my eye on you, kid. Tamam. Vallahi ticj oldu. Abi de sağlam koştu. Bu ne? Ah tuvalet. Wu. Yalnız tuvalet şeysinde kan var havluda. Aga ya. Bu da mı aynı? Ha, aynen. E yani vampir olunca herhalde artık kan siliyorsunuz. What's up? Bu vampir saçmalıkların hiçbir bala mantıkla gelmeyi iş arıyorum. Sana birkaç sorun var. Buna bir şeyler sorabilir ekstra Zexr'e? You understand, Kendri. You're carrying a 6,000-year curse in your blood, All to no mean, matter you how look. powerful it makes you feel. That blood is a tangle of chains that's going to leave you bound in servitude the rest of your existence. Your elders command the blood, they control the blood, and the blood listens. You'll never even hear their call, but the blood will, and it'll make you obey. Ooh. that shit stretches all the way back to Cain nothing you can do some ancient sleeping in a tomb half a world away has a bad dream and you don't feel that shit. like it kabil de kim oluyor <gülüyor> Kane, man. father of all vampires killed his brother abel and was cursed by god to walk eternity feeding on the blood of his children some heavy shit man İnanmıyorsun değil mi? İncilde dakika Bilmikasya kastediyorsun, say mı? Doğru mu bu? Ha bu iyiydi. Oaaaahhh! Hümetini bırakın. bu lanetten <gülüyor> çekerken gerçekten <gülüyor> <git> <gülüyor> Ama maskelem ya The masquerade is a fruity camera river Other than that, I ain't got no problem with it. Live and let live. We got enough to worry about <laughs> <I mean> <laughs> You know, speaking of the masquerade, I just thought of something you might be able to help us out with. Bize sıyrılmamıza yerden önce bir de bana sor şu an çok yaşıveren söyleyeceklerini dinleyeceğim. There's this girl been making a lot of noise lately. She's real pain in the ass. She's a ghoul at this Her name is Pan. She hangs out in the downtown. She used to show up around here and act like she was best friend. Was all fun games until her vampire calling. Now she can't get her blood fixed and she ain't so Hayda. Görmek <gülüyor> isteyen öldüğünü anlamıyor mu? Man, <gülüyor> <gülüyor> ne? yapmamı istiyorsun? <gülüyor> Do this. 2. İki diyelim. İki. Abi ya, abi bak RPG oyunu dedi böyle olmalı abi bundan konuştum onla konuştum gittim oraya geldim bunda farklı bir şeyler açıldı bakalım bu abimiz de bir şeyler ne? diyecek mi ekstrada ah da shit tamam bunlar her şeyi konuşmuşuz ha. bir dakika geldi insanlar aslında başka sorunluyor. insanlar When you <gülüyor> <Güzel>. hoş düşünce. <gülüyor> abi çok iyi ya. Oyun resmen dolu dolu abi dolu dolu. Tam bir RPG'den böyle RPG oyunundan istediğinizi veriyor abi ya. Neden Vampire the Maskerade'i en istiyorlar anlayabiliyorum. Şimdiki evsizlerle konuşabileceğimiz söylenmişti. Şurada birkaç evsiz var. Konuşalım. Ne? Dur, dur abla evsizleri rahatsız eden hastalık hakkında soru sormam gerek. Beni hatırlamadın mı? Efsiz barınağından arkadaşınım. 20 dolar bu arada buna hayatta vermem. Etkime dedim. Hadi etki Ah okay. kandırdık kadını. He's bir ve ve bu teneke nerede? Bu teneke Bill nerede? Bu teneke Bill nerede? Bu teneke nerede? Şimdi bize dedi ki, Bar var dedi. Barın karşısındaki ara sokaklar dedi. Ara sokak... Buradan bir yere geçinmiyor galiba. Haa şu değildir herhalde. Sen misin abi değil. E devamı var mı bu yolun? Var var var var var. Var. Harika. Aha bu. Who's there? Old Bill can't see too good these days. Is that you, Fred? I ain't got no boost tonight. So may as well get the hell out of here. Fred değilim Bill. Herkesin neden hastalandığını bana söyleyebileceğini duydum. Söyle bakalım. But I'm awful thirsty tonight, mister. Could you spare 5 bucks for a man who's been down on his luck? Hasan'ın <gülüyor> bir şey yok gibi görünüyor. Ah! Al veçtala da mi para? Allah, Allah 5 dolardan bir şey yapacağım? <gülüyor> <Thank you much. gülüyor> I'm <gülüyor> Abi adam Adam eksiklikten konuşmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa bana anlatamadan ölmesin bu adam olayı. L Lütfen brother. <gülüyor> Her şey yanında sana inancığım bil. <gülüyor> teeth <gülüyor> like <gülüyor> e, ne oldu? He grabbed me threw me over shoulder took me to the bad place the dark place <gülüyor> Oh god the smell worse than anything I've... And then he bit me Lan, <gülüyor> it abi adam ölecek konuşurken bil canımanın sen nereye götürdüğünü bilmem gerek evet abi bilmem gerekiyor. <gülüyor> istek şey, alt yazı yokuyabiliyoruz came Tamam, tamam, merak etme, ben seni korurum. Yazık lan, korkmuş ya. Tamam, tamam olsun. Gelmez gelmez almayacak. Şimdi icabına bakmaya gidiyorum. Hiç korkmasan, Bil. benimle kal, her şey yolunda gelecek. Merak etme, bil. biri bunun bedenini ödeyecek. Lan? <gülüyor> adam, adam. Ölde anasını satayım. Oğlum nasıl iş bu? Ciddi değildim ben. Tamam. Tamam. Tamam arkadaşlar. A benim çok hızlı beslenecek biri bulmam lazım. Şu kanı doldurup öyle girmem lazım gireceğimiz yere. Anladığım kadarıyla şu yerlerden gideceğiz. Biri bakıyor mu? Biri bakıyor mu? Abla lan ağ doyurmadı evet şimdi en son ölen abimizin <gülüyor> tarif ettiği yerden şey yaparak yerimize gidelim yani kanalizasyonlar. <gülüyor> Al fare içeceğim ya, yapacak bir şey yok yani. Ab resmen fare içiyoruz ya Allah kahretmesin. Ya biliyorum şu anda ben de tiksiniyorsun. yapacak bir şeyim yok. Açım kardeşim, açım. Karakter ölüyor. Oo. Tamam oraya geç. Ve muhteşem bir becerilerimizi deniyoruz. Başarıyla tamamlandı. İki kilit mi var? Ah yok açıldı. Harika. Geldiğimiz yere iniyor herhalde. O yüzden şöyle gireceğim. Hmm. Burası ne? Orada asılı biri var. Harika. Abi asılı biri gördüğünüz zaman arkadaşlar her zaman elinize ne alıyorsunuz abi? Pompalı alıyorsunuz. Acaba canlı canım ulan insan. Ay da. Hastalıklı herif bu değilse ben de hiçbir şey bilmiyorum. Sen de kimsin be? Burada neler oluyor? Burası tımarhane. <gülüyor> Brother they call me. High lord in the diseased halls of the dead. Look around you. The blood. Ay, kafayı işte. Yeni çağ. Okay, dedan evsizlerle mesela yeni çağ'da atlar diyor da sen de bahsediyorsun be. Aa, evet alırım seni tatlıların eksik. Yeni çağ mı? <gülüyor> reading no disease upon the earth sharing this insan 4 4 demişim 3 Yeni bir amaç getiriyorsun. öldürerek bir. <gülüyor> Katılıyorum abi. Abi hiçbir şey gösterme, <gülüyor> gel de al kardeşim. A pompalı, pompalı kullan. Pompalıyı çekemedik, neden? Çok enteresan. Aa pompalımı istiyorum. Kan kalkanı, kan kuzma. Tamam. Geber. Maskelemek kefareti kazandık. Yes. Abi ne yaptın herife? O arada tamamıyla kan olduk. Bu iyi bir şey mi? Bilmiyorum Yani iyi bir şey olmadığı belli Bir şeyler açtık ama Allah, şurayla da ilgili bir şeyler yaptık ama Bakalım Alkan çalma lazım bana. Ah. Küçük dostum. Ay, çok kötü durumdayız. Adamı uzaktan mı öldürseydik ya? Kurşun harcamak istemedim. Abi bu şekilde dışarıya çıkacağız. çıksak maskeleme ihlali falan yapmış oluruz herhalde. Enteresan bir durum. Ay biz de mi veba taşıyıcısı olduk? Abi hayır ya. Şunu da yedim mi? Doldu benim ka. Evet, abiler. Bugün böyle bir bölüm geçirmiş bulunduk. Ee, ben de tam olarak neyle karşı karşıyayız bilmiyorum. Karakter umarım ve bağlanmamıştır. Ve bağlandıysa bu arada ağlayacağım yani gözyaşı dökerim. Ama en azından bu da size bir ders olmuş olur herhalde. Ne bileyim bağlandıysam da. Aga ya çok üzgünüm şu anda. Öyleyse arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.